Salam Gamer'la hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Büyük beni bir bol statüsü. Karşınızı maçı bu güzel bitti hesabı. Girin, bir hesaptayım. Bu hesabı açtığımı birlikte görevler yapacağız ve bunu görevlerden arkadaşlar kutular açacağız. Bu hesabı sizlere çekilişe vereceğim arkadaşlar. Bu hesap çekilişe vereceğim. Şöyle karakterlere baktığımız zaman şişeli falan var işte. Nita, Colt, Brock, El Pirma, Barley, Rosa falan, Penny, Pam, Frank, Ginny, Max var. Arkadaşlar işte bunlarla sizlere vereceğim arkadaşlar. Ve hesapta 3675 ana altın var. Bu bütün her şey arkadaşlar sizlere bırakacağım. Yükseltebilirseniz istediğiniz yani Baş baş fazla bir yükseltmemiz yok ama isterseniz 6 tane Bunların hepsini sizlere kendinize bırakacağım. Arkadaşlar ismimiz tutucu bu arada ismimize değiştirme yok. Hepiniz çok özür dilerim Eee, çok şöyle idare ederseniz arkadaşlar ama isterseniz zaten burada daha buralara yeni başladık. Bunları zaten daha yeni kaçırtık ya bunu burası daha yeni açtım bugün açtım Şimdi akşam bugün görevler yapacağız Görevlere şöyle bir baktığımız zaman hemen hızlı bir şekilde görevlerimize bakalım Diko görevi var onu yapalım Ve tek hesap açma görevi varmış çok iyi Bunların Bak 1,2,3 tane birden görev var bunların hepsini yapacağız arkadaşlar bunu sebeple bayağı bir maç atacağız. Yani bunun arkadaşlar denemiyor bayağı bir maç atacağız. Şöyle bir şöyle gelin Arkadaşlar bu arada Hala arkamızda oradayız, aşağıda arkamızda oradayız. Siz zaten en az 20 like bekliyorum. Orada videonun ortalarında bir yerlerde sizlere çok önemli bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu yüzden sakitin üstüne kadar izleyin. Ve bir tane kod falan da verebilirim arkadaşlar. Ortada bir ara kod falan yazabilirim. Google Play kodu. Öyleyse kadar ama koymayabilirim arkadaşlar onu söyleyeyim. Belki koymayayım. Aa, bilmiyorum arkadaşlar yani. Yüzde, yüzde kırk dokusu koyarım. Yüzde bir koymam. Ve ben ölürüm. Geri zekalı bana dalmalı. Esne kaçta şimdi orada? Ams Ama bak, Ams Adam orada boş beleş bekliyor, git onu al <gülüyor> Lan gerizekalı adam beni alsaydı bu durumları hiç girmeyecekti Oyunun sonunda bug'a girdi, adamın Bu tarafa dönüktü, bu tarafa ateş yani. Böyle... Şey i̇şte bir de ben bilgisayardan kötü olmuyorum Gel gel gel gel, gel. yere bakalım Hihihih Ver <gülüyor> onu bana ver Bir tanesini alır kaçarım ben Eyvallah kanka Hadi eyvallah sıkışın orada aferin sana Bak İnternet gitti İnternet gitti Mal gibi de burilti geldi Ve ben öldüm Aha ölmem Aşağı ben merak çok çok kötü bir ülke abi ya abi ciddiyim, bilgisayardan oynamak ölüm ya telefonunda hafıza yok bir şey ben bu arada şey para kazanmamız açıldı bunu şahla söylemem yasak değildir. Kaka bana oynamazsan seni sana gel gel gel ben ben öldürürüm. ölüm çok kötü bir maç geçti ama. Arkadaşlar biz alacağımızı aldık şurda Görevlerimizi aldık Buyurun birbir buyur, buyur. OHA Beş, beş aldık Çok iyi, çok iyisiniz Pardon daha kaç dakika olmuş da, 3 dakika olmuş Akşam bu videoya biraz bir 15 dakika falan olacak Video sonu o kadar izinimi unutmayan gerçek kesinlikle dediğim gibi Videonun sonları ne var ya? Oradan var ben size çok önemli bir şey anlatacağım. Bunlar kesinlikle dinlemeniz lazım Akşı'ya bu eskiden gibi sevkisi vereceğim Akşı'ya çekiliş içinde şartlarımızı zaten yarınki videomuzu büyük ihtimalle koyarım İnşallah bugün bir efsanevi falan çıkartınız kutulardan. Evet arkadaşlar, nasıl devam edelim? Biraz sessiz kaldım bu arada. Ve Şeli ölmüştür an itibarıyla. Geri zekalı Karl da ölmüştür. Ve benim dokunmatik de dokunmatik diyor. Bir tuşları da an itibarıyla bozulmuştur. ben seni aldım. bunu adamı zaten oyunu bırakırdım. Hehehehe <gülüyor> Arda başka bir karakter olsa beni alırdı. Frank abi adamın ateş etme şeyi yavaş. adam <gülüyor> Aha Karl ses. sesi, Riko sesi, Karl Riko'yu. Allah! Doğuzluk. Tamam abi saygılar. Saygılar. Bak yine gitti. Saygılar abi, saygılar saygılar. Saygılar abi ama senin için çok iyi yıkılacağım senin. Beni kovalamazsın, sevinirim arkadaşım. Ben şimdi yukarıları çekeyim de bari. Saygılar, saygılar, saygılar, saygılar. Ve benim an itibarıyla internetimize cici olmuştur. Yani şu an ben o zaman çok rahat bir şekilde almıştım. Yani... Erken bıktım bıktım sandım ya. Bu video büyüklene bir saat, bir buçuk saat yüklenecek ya. Bir Şuraya bak ya. Abi ş- Şimdiden atayım da ben Arkadaşlar oynayamıyorum şuraya bakın abi ya Daha yeni gel he Ben öldükten sonra gel internet ya abi Bırak Allah aşkına ben öldükten sonra geliyorum Lan İkiştah Altı ve evet, dört maç daha kazanmamız lazım. Kaçlık olmuş? Beş dakika, altmış saniye, altmış saniye. ben yani altı dakika diyebiliriz arkadaşlar. Eee, hadi bakalım bakalım benim sesim nasıl geliyormuş size ona bakacağım. Evet, onun sesi fazlaysa arkadaşlar. Bak, sordum oraya Evet. Yani... bıktım sandım? Yemin ediyorum bıktım artık. Yani bıktım ya. Abi şimdi Jackie buraya gelecek almaya. Ben de böyle öleceğim. Yani yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok ama ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir internet olamaz arkadaşlar. Gelin siz bu internette yaşayın. Beyniniz çıldırır, çıldırırsınız arkadaşlar, deli olursunuz ya. Yani her gün böyle arkadaşlar ben bir gün böyle rahat bir oyun oynayamıyorum hiçbir zaman yani. Ya gördüğünüz gibi her gün böyle durum arkadaşlar. Abi şuraya bak ya. Ayıp ama ya. Şuraya bak ya. Biz vurduktan 20 saniye sonra geliyor bizim ateş. Hareketle de edemiyorum, yük Abi şuraya bak ya. Ha ölelim ölelim biz. Ölelim ya. Abi direkt bilirek yapıyor bu oyun. Hep ben videoya başlayınca bu oluyor arkadaşlar. O zaman video deneme normal hiç şey yaptım direkt videoya başlamalıyım görevlere falan baktım Birkaç el yaptım. internet full aşırız videoya bağışlayalım ama internet gidiyor ya Abi her gün böyle çekerken boğuluyor ya Yeter ama ya Abi çıldıracağım ama yeter ya Böyle internetim ben ya Yeter ya Elimi kırdım ya bir gün şöyle rahat bir oyun oynayamıyorum bir gün ya. şey bak, ilerleyemiyorum ki. Bekleceğiz burada arkadaşlar, bir şey yok ya. Öldüm ki ben. Mal gibi ulti attı geride kendini. Arkadaşlar. Ee, ben gaz ölürsem ölürüm. Ben aşağıdaki dakika geliyorum. Ben bile mutluya bana keserim ama neyse. Ben hemen geliyorum. Dışarı <gülüyor> geldim. Ya, onun mesajı ne beklemişsinizdir artık az Allah'ım inşallah ithalar düzelmişler telefonumun wifi'sini kapattım şu an. Bir tane çeker inşallah Hadi bakalım Hah Tamam güzel Tamam sen tamam, çok iyi Bir de muskim kaç dakika oldu bakalım hemen Abi 10 dakika olmuş ki bizim internet çekme İnşallah bu arada Bunun devamı gelecek yarın çünkü binci otom birden alacağız büyük ihtimalle. Tamam, ben yarın çekeceğim. İşte burada çok yakın zamanda yeni bir seriye başlayacağım. Efsane bir seri olacak. Çok YouTube'da, şunu da tut. Burada. Ne <gülüyor> abi ya? oğlum ezber, artık oyunu ezberlemişim. Millete nasıl pusuyor? Ama tut artık birini sende. İkimiz o kadar ateş ediyor, hiç birimiz tutmuyor. Bak, ilk ben tutturdum sana kanka. E ee, kanka ama... Yani ben şöyle sana... ...sektirebilirim. Ve ben ölürüm. An itibariyle ben öldüm arkadaşlar. Evet. Çok gerizekalıca oynadım. Bir şey derim, ben çok kolsuzum. Kolsuz demeyelim de yani, çok kötü oynuyorum. Bricser'de ölüyüm. Yani arkadaşlar ben bilgisayarda çok küçük telefon olmasa lazım ya Bilgisayarda oynanmıyorum bilgisayarda otosbam yapmanız lazım Abi Tabi birçok mesela e-sporcu da tabletten oynuyor Hani broslar e-sporcu tabletten oynar oyunları Herkese yani bütün oyunlarda herkes tabletten e-sporcu olur Ben telefonun e-sporcu olan görmedim Belki yani vardır da sonradan tablete geçmiştir Orası tamam. Telefon tablet olur. Ben hiç bilgisayardan sporcu olan görmedim. Yani. Mesela bak, e, turnuvalara katılanlar. E, mesela abi. Oyunların sözlerinde hepsi tablet, oyun gemisi ağrımsız. Bunları da hepsi tabletten oynuyor Rose. Rose ben turnuvalara katılmıyor. Daha doğrusu ümidi telefondan. Ah işte arkadaşlar böyle ya. Bilgisayardan o, iyi oynayan yok. Hani bir YBC bilgisayardan güzel oynuyor. Adam, adam kaç yıldır oynuyor. Bir zahmet güzel oynasın. Yani Adam kaç yıldır oluyor bu ya Hayır Abi kullanma Ultimi kullanamadım Güzel O iki kafama düştü Ya bak işte evet ben söyledim bir şey şimdi arkadaşlar Bütün ortalarında eğer bir reklam çıkarsa reklamların üzerine tıklayın Reklamdan sonra çıkın arkadaşlar Bunu yaparsanız arkadaşlar e, benim reklam gelirlerim daha fazla olacak ve bu sayede o paralarla zirin çekiliş yapacağım. Ne çekilişi? Taş elmas çekilişi arkadaşlar hesap dizecez Mesela sen reklamı atladın ya 5 tanemik reklamı O reklamdan mesela 10 kuruş kazandık Hadi diyelim Ama 10 kuruş kazandık e reklamı tekrar 1 lira kazanacağım e bu daha fazla şey sizlere, çok iyi yiyorsun. Abi Lan bak gitme dokunmatik gitme ya, gitme şurada gitme ya! Üzülme meteor! Parmağım koptu ya! Abi bırak ya! Bu yönden çok sinirlendim ama ya! Dokunma! Ya donma orada bilgisayar! Donma nerede donuyorsun? Elim kırıldı. Elim gitti erken Masaya vurmaktan elim gitti ya! Başlarım ya! Diğer elimle şey yapacağım. Neyse arkadaşlar, bugünlük güzel o kadar olsun. Elim kırıldı zaten. Şu kutuyu açalım öyle bitirelim. Şu an sol elimle mouse kullanıyorum. Elim gitti. Baksana. Habibi bu altın ne ya? Lan. Neyse arkadaşlar, bugünlük güzel o kadar olsun. Ha bir şey daha diyeceğim ama arkadaşlar, bu para kazandığımız elim gibi açıldı. Ulan ne yapıyoruz biz? Neyse herkes yapın güzel bu kadar. Her neyse iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.